Herkese merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte evdeki malzemelerle nasıl fırınımızı temizleyebileceğimizden bahsedeceğiz. Öncelikle karışımımızı hazırlayalım. Malzemelerimiz 2 adet limon, 3 yemek kaşığı kadar da bulaşık deterjanı, 2 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı sirke. Bunları geniş bir kasede karıştırdıktan sonra fırın temizliğimize başlıyoruz. Fırınımı özellikle bu karışımı denemek için temizlemediğimden bahsetmem gerekiyor. Ve bu fırında et pişti ve bütün yağlarda aşağıya damladı. Bu şekilde fırınımı 2-3 gün beklettim. Umarım kirler çıkar ve ben de çok uğraşmak zorunda kalmam. Hadi hep beraber temizliğe başlayalım. Karışımı fırınıza döktükten sonra nemli bir bezle silmeniz gerekiyor. Fakat aslında kirler çıkana kadar bekletmeniz de önemli. Zaten kirli suyun çıktığını göreceksiniz. Ardından bu şekilde bekleterek ve silerek fırınlaştık yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Şu anda kontrol ediyorum. Evet hafif yağlar kolaylıkla çıkıyor. Fakat fırına yerleşmiş olan kalın yağ tabakalarında herhangi bir etki göremedim. Biraz daha bekleyeceğim. <gülüyor> Temizliğimizin sonuna geldik. Şu anda son halini görüyorsunuz ama fırında gerçekten yanma lekesi gibi olmuş yağ lekelerine çözüm olamadı. Evet bu karışım günlük temizlik için oldukça ideal olsa da genel bir temizlikte fırınızı temizlemenizde çok işinize yarayacağını söyleyemem. Ben şimdi kimyasalla bu işe devam edeceğim. Sizler de bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, Mavi Kadın kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.